Merhabalar değerli dostlar 14 Şubat sevgiller gününe yaklaştığımız şu günlerde özellikle çok değerli bir konuğum var. E, hemen şunu da belirtmek isterim. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. E, meşhur, bayan, illüzyonist. Ee, Yeşim Obis hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisine bir hoş geldin demek isterim. Hoş, hoş bulduk geldiniz. Ekrem hocam. Teşekkür ederim. Öyle güzel sundunuz ki böyle keyifle inşallah güzel bir program geçireceğiz. Zaten sunumun sırrı doğal olmak. Değil mi? Yani evet. bir şov amaçlı değil. Tamamen günlük hayatın doğallığı, tabiatı içinde sunmak. E, seyirciler için de Kesin, hepimizin kesinlikle katılıyorum. Içinde. zaten doğal ve, doğal ve kendiniz olarak ortada değilseniz bu insanlar tarafından anlaşılıyor ve çok da hoş olmuyor ama kendinizseniz cıvıl cıvıl insanları etrafınıza çekiyorsunuz zaten kesinlikle. o da bizlere bir yaşama sevinci veriyor. Aynen ben de böyle mutlu oluyorum yani birine bir şey ispat etmek ya da başka bir şey yapmak amaçlı kendimin dışında olmayı sevmiyorum. Hiç e, huyum olmadı dolayısıyla çok doğal bir program geçireceğiz sizinle. Evet değerli seyirciler <gülüyor> gördüğünüz gibi Yeşim Hanım da bunu onayladı. Ben de son derece mutlu olduğum için tekrar sizlere bir yönelmek istedim. Kendiniz olun, başarılı olun, kendiniz olun, huzurlu olun. Şimdi seyircilerimizin de çok merak ettiği bir konu var. Hı hı. Hani e, Yeşim Obüs kimdir, e, ne gibi organizasyonlar yapıyor? Hı hı. E, biraz kendinizden bahsederseniz. Tabii. Ee, ben 1976 İstanbul Donluyum. E, aslen Karadenizliyim aslında. Öyle söyleyebilirim. İşletme mezunuyum ve e, yaklaşık 20 yıldır organizasyon şirketim var ve organizatörlük yapıyorum. Ee, bunun dışında bu organizatörlük yaptığım dönemlerde birçok ilizyonistin asistanlığını yapmakla görevlendirildim, görevler aldım tamam. bu konuda. Sonrasında bunda bir açık vardı, bir bayan yoktu. Hani çok geçmişte eşleriyle birlikte asistanlık yapan program yapan bayanlar olsa da bu konuda Türkiye'de bu dönemde ünlü bir bayan yoktu. Ee, açıkçası orada biraz akıllıca bir zamanda ilk olmayı başardım. Ee, tabii başarmak her şeyin olması demek mi? Hayır. İzleyici de bunu sevdi, beğendi. Yeşim Obüs'ü kucakladı ve e, iyi bir isme kadar da oturdu. Ee, bunun dışında ben bir anneyim, 17 yaşında bir oğlum var. Aynı zamanda onunla beraber zaman geçiriyorum ki o da sanatçı, jongleur ve illüzyon sanatı ile uğraşıyor. Son dönemde de Florya'da Galapagos Restoranı bir arkadaşımla birlikte ortak işletiyorum. Evet son derece değerli seyirciler tekrar sizlere <gülüyor> yönelmek istiyorum. Yani hakikaten o yakışır bir e, organizasyon faaliyeti <gülüyor> Yeşim Hanım kendisiyle yeterli kalmayıp yüreğine ...organizasyonlara da koymuş. Tabii bunun dışında sosyal projelerim de çok fazla. Engelli çocuklar, rösemli çocuklar, yaşlılar... ...bunlarla ilgili ciddi sosyal projeler yapıyorum... Ee, bunda dostlarımın katkısı da çok büyük tabi bana çok destek oluyorlar mutlu çocuklarla umut yarınlar diye bir projemiz var yaklaşık 4 yıldır e, bunun üzerinde ilerliyoruz e, tamamen istikrarlı bir şekilde e, muhteşem etkinlikler düzenledik onlar için özellikle Döstemi çocuklarımızın hastanedeki ki e, koridorlarında yaptığımız şovlar onları e, 30 dakikada olsa o hastane havasından kurtardı annelerin babalarının Moralleri bozuk olmasına rağmen yüzlerini güldürdü. Bu anlamda işimin zeketi olarak gördüğüm bu kısmı, kısımdan ayrıca keyif alıyorum. Hani bunu da böyle bir not gibi geçeyim dedim. Kesinlikle. Keşke, <gülüyor> Önemli çünkü herkes bu konuda duyarlı evet, olmalı. Her meslek grubu kendi mesleğinin, e, tabii ki bizler Hacı Hoca değiliz ama e, Yeşim Hanım burada çok e, doğru bir konuya parmak bastı. Her meslek kendi mesleğinin, e, kendi başarısının zekatını vermedi diye Buradan e, söylüyorum. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı. Mübah <gülüyor> mıdır diye söylüyorum. <bir> şey. Ama <gülüyor> evet. hayır şöyle düşünün. Yani bunu bir dine ya da bir şey bağlamaya da gerek yok. Evet. Siz insanlara yardım yapıyorsunuz. Bir meslekten kazanıyorsunuz diyelim. Ben ilizyon yapıyorum. Çok şanslıyım. Çocuklarla çalışma fırsatım çok fazla. Evet. Onlar için ne yapabilirim? Evet. En güzel ben onlara para versem, elbise evet. alsam, evet. kıyafet alsam. Zaten bunu herkes evet. yapıyor. Evet. Ama mesleğimin özelliğini ve onların sevdiği bir mesleği onlara yapmak... İşte bu kısmı çok önemli. Bunun adına yardım deyin, bunun adına zekat deyin, bunun adına e, mutlu etmek ve mutlu olmak da diyebilirsiniz. Kesinlikle. İlla hani bir işte atıyorum dine, ırka, mezhebe, siyasete sahip olmanıza gerek yok. Bu insani bir vasıf ve herkesin yapması gerekiyor. İnsan olmanın gereği. Aynen iyi insan olmanın gereği. Peki çok programımız önemli. tam gaz devam edecek. <gülüyor> evet. Hani, e, OBÜS organizasyonlar daha başka neler yapıyor? Çok şeyler. E, OBÜS benim markam. Evet. Dolayısıyla soyad olarak da bunu kullanıyorum. Çünkü böyle tanındık. OBÜS organizasyonu diye markam kendime ait. OBÜS organizasyon e, belediyelerin festivallerini düzenler. E, bundaki ekip. Ekipleri vermek adına taşeron firma olarak devam eder. E, doğum günleri sünnetler düğün organizasyonları yapar. E, her türlü organizasyonda e, bina süslemeden mekan süslemeye kadar size destek verir. E, bir düğün organizasyonu varsa davetinizden çiçeğinizden pastanıza kadar sizi alır. En baştan en sona kadar beraber yürür. Organizasyon kısmımız böyle. Yeşim Obüs'te bu organizasyonlarda çocuklara ihtiyaç varsa de yapar. Evet. Peki büyükler için e, ne gibi göstermemiz var? <gülüyor> Mesela büyükler için bu de. Bu 14 Şubat sevgililer günü de yaklaşıyor. Hemen anlatacağım. Hani burada Şimdi... bazı malzemeler var. Acaba gösterilere ne yapacağım. zaman başlasak? başlıyorum Şöyle söyleyeyim e, şimdi e, neler yapar? Benim en büyük özelliğim aileyle çalışıyor olmam. Çünkü çocukları anne baba getirir. Dolayısıyla benim e, yaş olarak çocuklar ya da büyükler diye ayırmıyorum. Ben aile diyorum ve aile benim için çok önemli. Onları bir arada tutmak. Mesela bununla ilgili bir etkinliğim var. 2 Şubat'ta e, anneler, babalar, dayılar, dedeler, niner kim çocuğu getirirse onlarla birlikte canlı müzikte onlar eğlenirken çocuklarımıza ben şov yapıp animator ablamızın da onları eğlendirmesini sağlayacağım. Nerede? Galapagos restoran'da. 14 Şubat geliyor dedik, Sevgililer Günü geliyor dedik. Bununla ilgili şöyle bir oyun yapayım size. Çok hoşuma giden bir oyundu. Biliyorsunuz bütün evlilik programlarında. Ay bir konu, elektrik aldım, alamadım. Ay yok işte aman onun elektriği tutmadı gibi konular konuşuluyor. Nedir bu elektrik? En iyi uzman olarak bunu siz anlatırsınız ama ben bunu sihirli anlatacağım. Şimdi e, elimde bir materyalim var. Gördüğünüz gibi bu materyal bir ampul. Evet. E, bunu e, ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Bizi aydınlatan bir ampul. Ben bunu elektrik ölçer olarak kullanıyorum. Yani şimdi sizin elektriğinizi ölçeceğim. Aslında sizin bir elektriğiniz var mı bakalım. Elektriğimiz tutarsa bu ampul zaten yanacak. Yamaz. Ama sizde elektrik yoksa ya da benimle elektriğiniz tutmazsa bu ampul yanmayacak. Her ikisinde de sizi alkışlayacağız. Evet. Ama tabii Gönül ister ki yansıdıyor. Elektriğimiz poli olsun. Değerli de... <gülüyor> sevgililer ben sizlere elektrik verdiğimi e, özellikle Yeşim Hanım'la <gülüyor> düşünüyorum ama bunu bir de sihirle ispat etmek Şimdi istiyorum. Şimdi bu çok önemli çünkü TV'de de bu geçerlidir. Sizin sahne elektriğiniz ve pozitifliğiniz bütün kanalı sahne gibi izleyicileri de sarar ve keyif verir. Dolayısıyla bakalım Ekrem Hoca'nın elektriği var mı? <gülüyor> Hazır mısınız hocam? Hazırım. şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Evet. Ee, ampulümüz bu şekilde gösteriyorum evet. ki kayıtta kolay alabilecekler diye düşünüyorum. Parmaklarımızı çok yavaş bir şekilde birleştireceğiz. Ben bu arada kanalımıza rica ettim aşağıya ambulans getirdiler. Eğer bir patlama olursa sizi hemen hastaneye yetiştireceğiz. Hiç ha. korkmanıza gerek yok. Korktunuz mu? Biraz Ama <gülüyor> Ah çok güzel çocuklarım da bana güveniyor biliyorlar ki ben Yeşim abla. Ben de kendime de çok güveniyorum. Harika Yeşim ablalar ona zarar vermez. Ben de size soruyorum hocama zarar verir miyim? Bana lazım. Evet hocam çok yavaş bir şekilde parmaklarımızı birleştiriyoruz. Bakalım Ekrem Tülfan'ın elektriği var mı? Yavaş hocam yavaş yavaş yavaş. Ben Aman Allahım. <gülüyor> gördüğünüz, <gülüyor> gördüğünüz gibi folye. Muhteşem <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor> bir manzara. Evet harika. Ee, bu arada bir sürü şey yapabiliriz sizinle. Bir sürü oyun da yapabiliriz ama aslında bu bardak çok daha güzelmiş. Bana iki bardak gelmiş kısmetim. Ben bu bardak içmek istiyorum. Suyu müsaade ederseniz şöyle yapacağım. Şimdi diyeceksiniz canlı yayında da yani Yeşim Hanım suda hani bardaktan bardağa dolar mı diye ama gördüğünüz gibi buzunuz kanalı Harika bir bardak var. Ben şimdi bu suyu bunun içine koydum değil mi Ekrem hocam? Evet. Ben bunu sizin üstünüze Oy. dökersem aman, aman. ne olur? Islanırdım. <gülüyor> <gördüm>. Ama sihirle <gülüyor> ben <gülüyor> size ıslatmadım <gülüyor> ve kaybettim. Bu da güzel Ve sihrimiz bizim böyle. En bardak der... mı içti işte yani bunu? Bu suyu bardak. Ocus, okus pokus. Okus pokus. pokus. Hı hı. Şunu anlatıyorum. Evet sihir, sihirbazlık diye bir şey yok. Var olan hiçbir şeyi yok etmiyoruz. Yok olan hiçbir şeyi var etmiyoruz. Diyorlarsa da lütfen inanmayın hani evet. böyle bir şey yok olağanüstü güçleri olan insanlar değiliz. Evet. ama o kadar güzel bir teknik ve meslektir ki bu size eğer ben bunun böyle olduğunu gösterebiliyorsam zaten o oyunun başarılı olduğunu gösterir başarılı. ve bu bir keyif bir şov olarak çok düşünmek lazım lütfen böyle var. izlesinler nereden çıkıyor ne oldu nasıl yaptı çok gerek yok. Orada şovda size güzel bir sunum yapılıyorsa ve siz onu beğeniyorsanız ve keyif alıp eğleniyorsanız başarılmıştır. Kimin başarı, başardığı hiç önemli değil. Nasıl Hep birlikte Nasıl da hiç önemli değil. Aynen. İzle yoksa internet izarına. Yani Aynen. formun ve slogan yani bu tür illüzyon eee izle keyif al. Aynen. Konuş. Zaten siz emeğini veriyorsunuz ve Türkiye'nin hani ilk e, ünlü tanınan. ve bayan tanınan illüzyonisti olarak zaten bu keyif için yüreğinizi başınızı koymuşsunuz. Evet, ben bu işi seviyorum da. Yani ya işinizi seviyorsanız e, bunu siz çok daha iyi biliyorsunuz. Birincisi enerjiniz bitmiyor. Yorulmuyorsunuz. Hani çok uyumanız, çok yemek yemeniz bir, e, bu tabii ki insani ihtiyaçlar olarak gerekli ama siz o mutlulukla işinizi güzel yapıyorsanız keyifle e, daha mutlu yaşıyorsunuz. Yanlış cümle mi kurdum, bilmiyorum. Siz bunu Bence teknik olarak doğru, daha iyi anlatabilirsiniz. Ben de cümle kullandınız. E, ben seyircilerimize de bunu söyleyebilirim. Yani sevdiğiniz işi yapıyorsanız, değerli seyirciler, aslında hiçbir gün çalışmamış sayılırsınız. Ömür boyu çalışın, sevdiğiniz işi yapın ve hiç çalışmamış gibi... Keyif alın. Genç kalın. Slogan bu. Genç evet kalın. bana mesela şey çok genç gösteriyorsun. Yani evet, doğru, sevdiğim işi doğru. yapıyorum. Mutlu olduğum insanlarla beraberim. Negatif insanları çok fazla etrafımda tutmuyorum. Dolayısıyla ben de çok pozitif olduğum için insanlarla birlikte keyifli yaşıyoruz. E şimdi e, hiçbirimizin sorunu yok mu? Herkesin sorunu var. Evet. Yani herkesin birçok. Ama yaşamı kısaltmamak lazım. Yaşama. Mutlu yaşamak lazım. Peki yaşamı uzatacak gösterileriniz var mı? Tabii şimdi şöyle onu, bunu biraz komedi alabiliriz. Mesela bana şey diyorlar en yakındasın şunu kaybeder misin? Yok eder misiniz şunu? İşte bak bunu ay ne olur beni Hawaii'ye gönderin. Ben o zaman şey diyorum biz kimseyi yok etmiyoruz aksine kullanıyoruz. Bir sorunuz varsa artık iki sorunuz olacak gibi küçük bir açıklama yapıyorum. Tabii ki kesmeler, biçmeler sizin gördüğünüz şekilde 3'e 4'e ayırmalar var. Biz bunu büyük programlarımızda... Kültür merkezleri veya buna uygun yerlerde yapabiliriz. Ama kimseyi yok etmiyoruz, kimseyi hiçbir yere göndermiyoruz. Bana işte beni Amerika'ya gönderebilir misiniz diye ah diyorum bugün Perşembe. Cuma alsaydı Amerika'ya sizi gönderirdim deyip esprili geçiyorum tabii ki. Peki 14 Şubat sevgililer Gel. günü için seyirciler e, yoğun e, merak içindeler. <gülüyor> tamam tamam. Şimdi 14 Şubat'ta e, Menekşe Plajında bulunan e, restoranımızda çok güzel bir etkinlik düzenledik. İşte aşk kurabiyelerinden tutun, aşk konseptinden tutun, kemanla karşılamadan tutun e, ve çok uygun rakamlara. E, sayfamızda sosyal medya üzerinden zaten ulaşabiliyorlar. Oradaki etkinliklerimiz sosyal medya üzerinden her türlü paylaşıyorum. Galapagos Restoranı Facebook sayfası ya da Yeşim Obus sayfasından takip edebilirler. Bu bir. Ee, sevgiler günü bizim için çok özel çünkü e, o gün hakikaten birbirini seven, birbiriyle olup eğlenmek isteyen insanlar bizim mekanımızda olacak. Dolayısıyla aşklarını onlara en güzel şekliyle yaşatmamız lazım. Bunun için de e, bu bir gün olduğuna göre özel bir hazırlık da yaptık. Hatta bununla ilgili size küçük bir oyun da yapabilirim ister misiniz? Neden istemeyeceğim? Mesela elimizde kalplerimiz var. Şimdi e, biz çekirdek aile diyoruz ama çekirdek aileden önce, önce aşkla başlıyor. Sonra e, nişanlar, işte e, düğünler, sonra anne baba ve aile oluşuyor, evet. çocuklar oluşuyor. Şimdi buradaki en e, güzel noktada Galapagos restorantının şöyle bir özelliği var. Hakikaten bunu çok net yaşıyorum. Orada aşka başlayıp, orada evlenme teklif edip, Nişanını ve düğününü orada yapan insanlar var. Bugün gibi birçok örnek aynı şekilde e, aynı güne denk gelen 3 evlenme teklifi, doğum günü. Bunları yaşıyoruz mesela ve şunu fark ediyoruz. Orada başlayan aşklar demek ki sonlu, sonuna geliyor. Bu keyifli evet. bir şey. Şimdi 14 Şubat'la ilgili güzel bir oyun yapalım. Aileyi dedik bizim için çok önemli dedik. Tabii. Sevgiliden başlıyor dedik. 14 Şubat'tan başladık. Çocuğumuz, annemiz ve babamız dediğimizde çocuğumuzu ben avcumun içerisine alıyorum. Anne ve babayı da. Bu alıyorum. Evet. Onları size vereceğim hocam. Lütfen sıkı tutun. Aile sıkı tutulmalı. Herkes evet, ailesine elbette. sarılmalı. Evet. Ama çocukla anne baba aile olur mu? Olmamalı. Aile Olmamalı bölünmemeli. Aslında. Asla. Buna çok dikkat et. Hepimizin çaba göstermesi e, bölünmemeli. lazım. Bölünmemeli hepimiz e, boşanmaların azalması için Elimizden e, e, geleni yapmalıyız. Ailemiz için şunu yapmadık. kadar devam etmesi için gayret etmeliyiz. Bizler de buna bir katkı sunma amacıyla. Şimdi çocuklarımızı da... anne baba'ya ayırmıyoruz. Haydi. Ben de sihirle lütfen size gönderiyorum. Lütfen elinizi açar aman mısınız? Allah aman Allah'ım aman <gülüyor> Allah'ım sevgili seyirciler görüyorsunuz. Cidden yani hepsi e, sadece anne baba mevcuttu. Daha sonra Yeşim Hanım bunu bir sihirle hepsini birleştirdi. Şimdi daha Tüm da güzel aileler olacak. Aileler ebediyete <gülüyor> kadar birlikte yaşamanın O zaman son slogan slogan kırmızı bir topumuz var yine elimizde. Ben anne baba ve çocuğu alıp bu bununla birlikte bir hokus pokus yapmak istiyorum. Ailemiz bütün olsun. Kalp olarak kalsın. 14 Şubat'ta nereye bekliyoruz? Kalafokos restoranta bekliyorum. bekliyoruz evet. ve e, bir bütün olarak bekliyoruz. İnşallah böyle başından başlayıp sonuna tamamına kadar erdirelim bütün ailelerimizi. Evet. Ailelerimiz. evet. Peki size başka sorular da geldi aslında. Hı hı. Yani <gülüyor> e, siz e, böyle kişisel gelişim merkezleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, eğitim kurumlarıyla da faaliyetler yaptığınızda sosyal medyadan şahit olduk. Hı hı. My Life Koçluk Merkezi ile ne gibi organizasyonlarda yer alıyorsunuz? Veya planlıyorsanız. Şimdi söyle, My Life Danışmanlık Psikolojik Merkezi ile özellikle şöyle çalışmalarımız var. Evet. Kendilerinin yaptığı programlarda, üniversitelerde veya herhangi bir yerdeki etkinliklerinde Tabii. verdikleri seminerlerde ya da psikiyatrist, psikolog, yaşam koçluğu konusunda yaptığı etkinliklerin bir kere organizasyonlarında kendilerine destek veriyoruz. Aynı şekilde çocuklarla. Ee, şimdi yaşam koçluğudur, aile koçluğudur, koçluğudur e, ve çift koçluğu da yapılıyor burada biliyorsunuz. Tabii. Terapiler vesaire. Tabii. Şimdi bu, buraya baktığınız zaman gene çocuğa iniyoruz. Ve burada birbirimize ihtiyacımız var. Çocukla ilgili olan, onlar için yapabileceğimiz her türlü etkinlikte hem kişisel olarak hem de organizasyon olarak yani organizasyonun oluşturulmasında destek veriyoruz. Artık Galapagos restoranı olarak ne yapabiliriz? Tüm danışmanlarımıza güzel bir indirim uygulayabiliriz belki my life'ın şöyle %10 gibi danışanlarımız bize geldiğinde eğlenmeye mesela %10 indirimli gelse. Peki nakit ödemelerde mi geçerli, kartla mı? Her ikisinin ee, ödemelerde. Nakit ödemelerde geçerli nakit bu. Ödemeler de Aha, de özellikle geçerli. belirtmeleri lazım. MyLife e, Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin e, danışanı olduklarını evet. bana söylerlerse ben bu konudaki e, network ağımızı MyLife'ın e, Galapagos Kulüp kartını açarak Devam etmesini sağlayacağım. Dolayısıyla bizim e, kitlelerimiz birbirini çok daha iyi tanımış olacak. Birçok etkinlik yapıyoruz orada. Yani çok canlı, canlı müzik olarak mesela Cuma Cumartesi ciddi muhteşem sanatçılar var. Ünsal Yörür var mesela kendisi de televizyon programcısı hafta içi her gün program yapıyor. Akşamları Cuma akşamları bizde. Esra Onaylı var ailemizin yaramaz kızı. Ee, o da cumartesi günleri program yapıyor. Karadeniz geceleri, sırtaki geceleri düzenliyorum. Lütfen bir sayfamızı incelesinler. Ee, benim de sayfamı inceleyebilirler. Dolayısıyla My Life'la e, Galapagos Obüs Organizasyon, evet. Yeşim Obüs Ekrem Çulfa'da bir çözüm ortağıdır. Birbirimiz için ne yapabilirsek, artı ekip ve Tabii. bizim fanlarımız için de ne yapabilirsek e, biz burada gönlümüzü ortaya koyuyoruz. Evet. Önce yani ben hep şey diyorum maddeyi çoktan geçtik. Maneviyat bizim için çok önemli. İnsanlar değerli. Ee, değer bulmak için de değer vermek lazım diye böyle bir cümle. Hocam ben nasıl tarihi cümleler kuruyorum böyle. Evet, Teyften vallahi böyle kütültü oturdu yerine. Değerli seyirciler gerçekten tam gaz devam ediyoruz. Çünkü daha sonraki programlarda da Yeşim Hanım'la birlikte olacağız. Hepinize yeni bir iş, yeni bir kariyer programından Çok hoşçak. küçük bir dik nokta geçebilir tamam. miyim? Şimdi bizim e, Galapagos'un şöyle bir özelliği var. E, i̇şletme sahibimiz Kaan Kasapoğlu dünya gezgindir. Dolayısıyla 99 ülkeyi gezmiş bir dünya gezgindir. Artı bir sanayicisi, artı dostlar meclisimiz var bizim programdan hmm. sonra. Diyelim gelemediler etkinliklerimize. Hmm. E, saat 1'de etkinliğimiz, canlı müziğimiz biter. Galapagos'ta Dostlar Meclisi başlar. Gerçekten dostlar. Eğer o anda canları sıkılıyorsa, lütfen Dostlar Meclisimize katılsınlar diye böyle unuttuğum bir şeyde dip olarak geçtim. Peki, çok teşekkür ederim hepinize. Biraz beklettik seyircilerimizi de. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında Dostlar Meclisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.